16 Ağustos, 22 Ağustos, Aslan Burçları nasılsınız? Değerli takipçilerim, güzel insanlar, güzel beni takip eden, etmeyen canlarım nasılsınız? Her şey güzellikte olsun, her şey umutlu olsun, her şey aşkla. E, bu felaketler yapsın, doğamız iyileşsin, toprağımızı yaşarsın. Yani her geçen gün daha tehlikeli dönemler uyarı veriyor ama dua ile her şeyi iyileştirmek bizim elimizde, iyi insan olmak bizim elimizde, vicdanlı insan olmak bizim elimizde Öğreti, öğretmemiz lazım çocuklarımıza vicdan, merhamet güzellik öğretmemiz lazım bunu yeniden yeşertebiliriz toprak kendini her zaman yeşertir ama canlı yani mesela doğada, topraktaki kaplumbağa tekrar geri gelemez ama doğayı tekrar doğru beslersek bunlar da yerine gelir önemli olan birbirimize güçlü ve birbirimize bağımlı olmamızdır. Değerli aslanlar özellikle iş konularınızla ilgili kendinizde yeni fark yaratmak, işinizi e, komple e, masanızı yerinizin değişimiyle ilgili büyük bir mücadele vereceğiniz bir hafta olabilirsiniz. E, Uzun süredir eğer evden takip ettiğiniz işleriniz varsa tekrar ev iş düz ofise çevireceksiniz ve de evden devam edeceksiniz. Sadece duygusal açıdan kafanız çok fazla karışık. E, bu da e, bu ara merhametiniz ve vicdanınız daha hareketli sergiliyor ve iş alanınızdaki insanların patavız patavasız tavırları yüksen eski Aslanın yüksek, yüksekten bakma bir özelliği vardır ama Bu ara sizlere birileri yüksekten bakıyor e, zamanı gelince yöneticiniz ya da bulunduğunuz alandaki insanlara güçlü bir şekilde ifade edeceksiniz ama bu ara sert ve ani karar, karar verirseniz işinizden çıkartılma gibi bir durum özellikle mobbing uygulanıyor olabilir sabrınız zorlanıyor olabilir lütfen sabırlı olun siz zaferi kazanacaksınız endişe etmeyin diyorum e, farklı alanlarda özellikle e, bankada çalışıyorsanız Muhasebedeyseniz, insan kaynaklarını da çalışıyorsanız, konumunuzla ilgili ya da şube ya da yerinizle alakalı değişimler, bu değişimler size daha mutlu edecek ve istediğiniz de buydu. Bununla ilgili güzel iletişimler, güzel konuşmalar, sizin motivasyonunuzu artıracak olarak söyleyebilirim. Mühendisseniz, inşaat. Mühendislik alanında yurt dışı ile ilgili evrağınız ya da gitmek istediğiniz yurt, yurt dışı kapınızla ilgili çok olumlu evraklarınız size olumlu süreçte sonuç getirecek. Özellikle Çin, Japonya'ya gitmek isteyen bazı aslanlar valizini hazırla, imzalan imzalanmak üzere. Eğer öyle bir düşüncen yoksa yolla, işin kapıda hazır gözüküyor, hiç korkmana gerek yok. Devlet ya da Devletle bağlantılı noktada çalışan bazı aslan burçları için bulunduğunuz alanın ekonomik bazı zorlukları var. O yüzden biz maaşlarınızla ilgili yarım yamalak gecikmeler olabilir. Ya da yarısını verip yarısını belli bir... Bu sizin kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu firmada güzel bir yükseliş olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Kendi işini yapanlar için de ekonomik anlamda Eşinizi büyütmek, daha başarılı ve online sisteme ya da dijital alanda pazarlama sistemleriyle alakalı çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Mesela oyun tasarlıyorsanız ya da kafanızda böyle bir düşünceniz varsa yapın. Çok başarılı ve aydınlık olacak. Ses, müzik, dans ya da bu tarz. Düşünceleriniz varsa değerli aslan burçları Yaratıcılığınız Şahane bir şekilde ortaya çıkacak Bununla ilgili ufak tefek eğitimler Sizi daha çok güçlendirecek Şimdiden sen eğitimini al Bu sahnenin tozunu da almanı istiyorum İş bekleyenler için Çok yakın bir dostunuzun Ya da güvendiğiniz bir aile dostunuzun Size sunacağı iş kapısı Gayet hayırlı olacak Bu da sizi en azından iş motivasyonunuzu Artacak e, Doçentlik ya da e, Üniversite sınavına tekrar hazırlanıyorsanız ya da profesörlükle ilgili başvurularınız varsa bu başvurularınızda sorun yok. E, lütfen başvurularınız onaylanacak. Gecikmeden halledin diyorum. Değerli Aslan Burçları aşk konusunda boynunuz bükük bu hafta. Çünkü gözlemleme haftanız olacak. İlişkinizi bu hafta deneme sürecine tutacaksınız. Takip evresini alacaksınız. Bu takip size sonra zarar gelmesin. Yani gizliden takip et de canını yakacak takipler olmasın istiyorum. E, ve uzun süredir bir ilişkiden kurtulmak isteyen bir aslan, bir aslan grubu var. Yapıştı, devamlı sözlü şiddet, devamlı bazı karışıklıklar var. Ben bundan kurtulacak mıyım diyorsanız lütfen e, savcıya, hakime başvurun devletimize başvurun bu ilişkide bazı pürüzler sizi yıpratacak o yüzden bir an önce çözün istiyorum evli olanlar için sadece ne sorun var biliyor musun eşinizin annesi ya da eşinizin babasının biraz konuşma tarzında ve eşinizi yönlendirmesinden kaynaklı ilişkide bir diyalog kopukluğu var ve bu hep böyle devam edecek. Siz de onunla birlikte biraz daha bu enerjiyi doğru noktada hallederseniz sevinirim. Değerli aslanlar size ait bir toprak üstünde ev olmayacak ya da arazi ya da tarla varsa satmayı düşünüyorsunuz. Ev almak için lütfen arsanızı toprağınızı satmayın. Size babanıza ya da annenize bir mirastan gelen bir ev var. Onu satın. Çözmeniz gereken noktaları bununla çözün istiyorum. Bir de e, maddi olarak evliliğinde krizler yaşayan ve bir türlü düzenleyen bazı aslan burçları için de boşanma ve anlaşmalı boşanma gündemleri söz konusu olacak. Değerli aslanlar, çocuğunuz yurt dışında eğitim yapmak istiyorsanız, çocuğunuz çok başarılı bir çocuk. Bu kapısını kendi başaracak, hiç endişe etmenize gerek yok. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığımız bel fıtığımız ve son zamanlarda şiddetli baş ve boyuna vuran baş ağrılarımız var. Ee, bir check-up istiyorum. Riskli bir durum yok ama boyun fıtığınız biraz ilerlemiş ve e, sinüzitlerinizin de farkında değilsiniz. Biraz bir kurutulma, hani vücuttaki iltihabın kurutulmaya ihtiyacı var. Doktorunuz buna çözüm verecektir. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.